Evet sevgili engel yok takipçileri bir kutu açılımında tekrar beraberiz evi heyet 10 müzik topunun kutu açılımını yapacağız iyi seyirler dilerim evet engel yok takipçileri evi Bakalım nasıl bir dizayn kaç çıkacak çıkıyor? Ee, EZA e, onu çıkarıyoruz. Buton içte icazinden bir kullanmak lazım çıkıyor. Ee, şerit kablomu ve EZA e, e, onun BM model dizaynı şu şekilde bize geliyor. Üst, ü, üzerindeki tuşlara geldiğimde. 3 tane duş var. Sağ taraftaki duş, sesi çoğaltmak için fazla tutuyoruz. Sağ taraftaki duş ise sezvanlatmak için evet. ortadaki duş açıp kapama ve müzik geçişlerini sağlıyor. Arkadan girişlerimiz var. İstikart girişi, şahs kamyonsu girişi evet. ve flash girişi. Bunun bakta kablamızı kontrol ediyor. Odunluğu şu şekilde karşımda çıkıyor. Evet, evet, onun kutu açılımını yaptık. Evet, evet, onun unitop'un üzerindeki kutu özellikleri. hs10 flash ile çalınca çalınmadığını kontrol ediyoruz flash ile yerine taktığımız hs10 hey, hs hey yes, oh, no. açıp kapama <gülüyor> Arkadaşlar sesi duyduğunuz Gayet gül bir ses duyabiliyoruz. Şimdi tekrar açıya ses azaltıp çoğaltmayı deniyorum. Sesi azaltmak için ee, ses tuşuna basma tutuyoruz. Azaltıyoruz. Şimdi tekrar yükseltir ya. E, evet arkadaşlar. Sizin oyunun son set. E, olay denedik. E, flashlar çok rahatlıkla. Çalışıyor ee, mini kutu elinin eliyle on mini topunun çalışmalarını çalışıp denedik, gayet başarılı şekilde çalışıyor eliyle on mini topunun telefonuyla bunu tut bağlantı deniyor. Elinle on Alçık kabul değil. Bluetooth dedi. Power on. Bluetooth Bluetooth. Bluetooth altyapı. geldi. Bu acaba da dönüyorum. mutlu Bluetooth. Acıtmında eli diye geliyor. Ben daha önce eşleştirdiğim için eskisindir ya telefonu dan bir müzik açıyorum. Eyli, e, onun ses kalitesini bir deneyelim bakalım. en evet, tehlikeli yok takipçileri eğilirse onu telefonla bulunduk ile bahane yaptık hiçbir sorun tutmadı demin de müzik sesini duydunuz gayet kaliteli bir ses çıkıyor bir daha açıyorum müziği bir edikat ses kalitesine dikkat. kat bir sevdiğin vardı dünya dünya atarsın ve paylaşın, çok mutlu olurum başka bir kutu açılımında geçmek üzere